Right� um pues, oh, Baba Hadi. 94'da köy boşaltmışız. Biz Sirtay'a e gelmişiz, aynı merkezden, aynı bu işi yapıyoruz. İki ay serin altından kalıyor, ondan sonra satışa çıkarıyoruz. Domates var, patlıcan var, salatalık var, rayhan var, dul, dul, dul, e, kabak var, e, ne istersen var işte. Geçiliği hiç terk etmemişiz. Yok, terk etmemişiz. Geçimizi buradan sağlıyoruz. ekmekimizi buradan çıkarıyoruz. ...diyedi çocukumuz var. Tek başına bu işi yapamaz. En azından 4-5 kişi. Her yıl ilkbahardan çıkarıyor. Çarşı işinden satıyoruz. Ama bu sene tabi yasaklanmış, buraya getirmişiz. Evet. Çarşı şu anda yasaktır. E, ne yapacağız? Buraya gelmişiz. Zebze şu anda tamatın kilisi 15, soğanın kilosu diyelim 25-30'dır. E ne yapacağız? millet? Bunları mecbura ekiyor. Lisede olmuş, ben fıstık aşısı yapıyorum. Hala de yapıyorum. Kimse de para da almamış. Çiftçilik kıymetli değil Tabi Tabii tabii. Çiftçi olmasa millet ne yapacak? Herkes efendi olsa olur mu? Bir çiftçi olacak, birisi Çoban olacak, birisi ağa olacak, birisi memur olacak. Ya evinizin önünde yapıyoruz. Evinizin önünde? Evet. Biraz hayvan gübresi getiriyoruz, poşeti dolduruyoruz, ondan sonra tohumları kıyırt üstüne sığınıyorsa oluyoruz. bir birçok ayda, iki ayda yatışıyoruz. Kasaya kıyırt getiriyoruz, satıyoruz. Biber var, sivri biber var, dolma biber var, rühan var, çiçek e, var, cilek var, her şey var abi. Patlıca var, damatiz var, her şey var. Kasada 40 tane var, 20 poşetler. Her poşada 2 tane var. Kasası 50 li. Tanası 2 buçok. 2 bu geliyor. Tane tane gelip almak isteyenler de olur Var mı? var. Ben o salta işleyi yapıyorum. Salta işleyi yapıyorum. Salta işleyi yapıyorum. Salta